nasılsınız? Hoş geldiniz Ekrem Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sayınlar Büyükelçimiz, Büyükelçimiz, Büyükelçimiz, Büyükelçimiz, Büyükelçimiz. Hoş Hayırlı Büyük evet. bulduk. Evet. evet tanıyorum. Bizim Kenan Bey, Başkan, Başkan Yardım, Bey, Hoş geldiniz. İyi bayram. Ben tebrik ediyoruz. Çok bu teşekkürler Sayın Belediye Başkanımız e, bu mutlu günümüzde ııı e, bizi yalnız bırakmayıp teşrif ettiğiniz için şahsım ve cemaatim adına sahteallerinize teşekkür etmek istiyorum. E, bu kadar yoğun işlerimize işlerinize rağmen biliyoruz Ramazan ayı deprem seçimler yaklaşıyor. Zaman ayırıp bize teçrif ettiniz. Sağ olun, İstanbul, var olun. Eee İstanbul. bizim İstanbul'umuzun canlı tamam. gülü. Maşallah. <gülüyor> Sağ olun. Genç, aktif. Sayın Başkanımızı çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Eee sonra biz İstanbul eee evet. Napolyon demişti ki tüm ülkeler bir ülke olsa o ülkenin de başkenti İstanbul olması Öyle. lazım. Öyle. İstanbul gerçekten her yönüyle çok zengin ee, kültürüyle, bir sürü lisan, bir sürü etik köken, bir sürü din mezhep, ee, bunlar ülkemizin zenginliği ve İstanbulumuz ülkemizi dışarıya tanıtan, gösteren güzel bir penceredir aslında. Ee, ben hep şunu söylüyorum diyorum ki. Bu dünyamız e, tanrımızın manevi bir bahçesi gibi. Bu manevi bahçede çeşit çeşit çeşit ağaçlar var. Her ağacın meyvası tadı, güzel. Değişik çiçekler var, güller var. Her birin kokusu güzel. Insan onu gördüğü zaman e, seviniyor. O bahçeye zenginlik katıyor, süs veriyor. Iıı e, ve Bizler de bu etnik kökenler, mezhepler, dinler, lisanlar, her birimiz e, lisanımızla, geleneğimize göre, tırımlıza göre aynı Tanrı yüceltiyoruz. Önemli olan e, Tanrı Kutsal sözünde diyor ki, insan kardeşini kendin gibi seveceksin. Komşunu kendin demiyor. Etnik köken, e, soy daşını, din İnsan Kutsaldır. Her şeyden önce. E, Tanrı'nın isteği bu. Herkes kendi insan komşusunu severse bu dünyamız cennete dönüşür. E, biz de her dualarımızda, ayinlerimizde dev, devlet büyüklerimizi anıyoruz. Ülkemizin birlik, beraberliği için dua ediyoruz. E, ve bu bayramların ki bayramlar bir sene arka arkaya geldi. E, Yahudi cemaatinin e, fısık bayramı Bizim diriliş bayramı, Batılar, Paskalya diyor, biz diriliş bayramı diyoruz. Ee, ve İslam alemi de şimdi orucu tutuyor, Ramazan orucunu Allah kabul etsin. Yakında hayırlısıyla onlar da Ramazan bayramını kutlayacaklar. Hem e, Yahudilerin, hem tüm Hristiyan aleminin ve tüm İslam aleminin e, bayramlarını şahsıma cemaatim adına tebrik ediyorum. Dua ve temennimiz... Bu bayramların, bu oruçların ülkemize, dünyamıza barışa, esenliğe, huzura, birlik beraberliğe, e, insanlar birbirlerini bağışlamaya, birbirlerini kucaklamaya, savaşların durmasına, kanın akmamasına, kimsen öldürülmemesine, kimsen ülkesini terk etmemesine vesile olmaları temenni ediyoruz. Şeref verdiniz sayın. Şeref duyduk Büyükşehir Belediye Başkanı. Çok teşekkür ediyorum. Güzel e, cümleleriniz, temennileriniz eee bu kadim şehrin ve bu kadim toprakların eee kadim bir e, cemaati olarak sizlerle bir arada olmak ve eee bu güzel anlarınızı sizlerle paylaşmak bizim için aslında bu zenginliğimizin bir şölen anı. Eee birliğimizi, beraberliğimizi ee, insanlık var oldukça hep daim olmasını diliyorum. Ee, bu şehirde yaşayan e, bu çeşitliliğin her yönüyle, her insani, hem sosyal, hem inanç, her yönüyle e, varlığını temenni ediyorum sonsuz bir şekilde. E, gerçekten e, bu sene aslında zor bir sene olarak başladı. Depremin e, bize yaşattığı acıyla beraber e, ne yazık ki on binlerce insanımızı yitirdik. E, zor bir yıl ama bu zorlukların e, altından kalkmak da bizim sorumluluğumuzda. E, on bir şehrimiz çok etkilendi. Her inançtan, her etnik kökenden insanımızı kaybettik. Acımız birdir ve hep birlikte yaralarımızı saracağız. Eee orada e, hayatını kaybeden, yıkılan e, manevi alanlardan tutunda insani, sosyal yaşam alanlarına varıncaya kadar her bir noktasını özenli bir biçimde belki de birkaç yüzyılın şehirlerini inşa etme sorumluluğuyla e, süreci takip edeceğiz. Sizlerin de bu anlamda desteğine elbette e, ihtiyacımız vardır. Eee tabii e, İstanbul'umuzda e, bu süreçten ister istemez etkilenmiştir. Insani olarak vatandaş bütünlüğü olarak etkilenmiştir. E, ama bir yanıyla da müthiş bir ııı e, kucaklaşmayla, dayanışmayla ııı e, süreci gözlemlemiş, destek olmuş, yanında durmuştur. Ben e, bu vesileyle önümüzdeki hafta yine Hatay'da olacağım. Bayramı orada e, geçirmeyi e, planlıyoruz büyük oranda. E, o bayram, e, Ramazan bayramı öncesi bu e, diriliş bayramında sizlerle olmak benim için ayrıca bir mutluluk. Ee, az önce temennide bulunduğunuz e, odağında insan olan hem dünyaya dönük, hem memleketimize, hem şehrimize dönük bütün duygularımıza katılıyorum ve e, güzel dualarınıza amin diyorum. Ee, umuyorum hep böyle iyi anlarımızda bir arada olalım ve toplum olarak çok e, hak ettiği bir geleceğe şehrimizi, ülkemizi e, götürelim. E, tabii önümüzde bir seçim takvimi var. Yoğunluğumuz da var ama e, bu yoğunluğumuz esnasında böylesi güzel anları ıskaladığımız zaman bu şehre hakkını verememiş oluruz. Ben gerçekten sizlerin aranızda olmaktan, bu e, kadim cemaatin e, içinde olmaktan, sizlerin hemşerisi olmaktan ve sizlere hizmet ediyor olmaktan da mutluyum. Bütün cemaatinize tekrar iyi bayramlar diliyorum. teşekkürler. Sağ olun Sağ olun. Sence buraya. Merhaba, saygılar. Güzel bayramlar olsun bütün cemaatinize sizlere. Hoş geldiniz diyoruz size. Bizim için büyük bir onur sizi bu evde ağırlamak ziyaretiniz bizi onurlandırdı. Biz sizin icraatlarınızı en başından beri takip ediyoruz ve özellikle azınlık cemaatlerine yönelik yapıcı ve pozitif yaklaşımınız bizi etkiliyor ve bizi sevindiriyor. Özellikle inançlar masasıyla ilgili <gülüyor> O orijinal fikir çok önemliydi. Bazen fikirler güzel oluyor ama havada asılı kalıyor. Ama o havada asılı kalan değil, hayata dönüşmüş pratik bir fikir olarak önümüze geldi. Öyle ki teşekkür ediyoruz size. Bu yoğun günlerde size başarılar diliyoruz. Elbette ki seçimler biraz zor dönemler ama... En nihayetinde ülkeler için her zaman yararlıdır. En azından bereketli bir dönemdir. Ee, siyasetin ve halkın buluştuğu zamanlardır. Ee, öyle ki e, halkımızın arzusunun, dileğinin, kararının sandıklarda adil bir şekilde barış ve huzur içinde yansıması için duacıyız umarız bu seçimler ülkemize ve dünyaya yararlı olur. Onun için size de seçim çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Size, bütün cemaatinize iyi bayramlar dilemiletiyorum. iletiyorum. Hem şehrimizin hem ülkemizin kadim topluluğu e, ve çok kıymetli hemşehrilerimiz olarak her anınızda birlikte olmaya çok arzu etmekteyim elbette. E, her yerde ifade ettiğim gibi bu birlikteliğimiz daim olsun. Insanlık var oldukça. Bu şehrede e, şehrin asli e, grupları, vatandaşları, insanları olarak sayılarınız artsın, azalmasın, buradaki varlığınız büyüsün. Memleketimizin her insanı bu topraklar için değerlidir. Ee, tabirimi hoş görün, ben azınlık cümlesini sevmiyorum. <gülüyor> Asli vatandaşlarımız olarak e, hak ve hukukunuzun korunması konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Hem tarihe karşı bu sorumluluk, hem bu toprakların insanlarına karşı. 21. yüzyıldayız. Ee, yeni nesil e, beklentiler daha da farklılaşıyor yeni neslin her konuda tatmin edilmesi şarttır inançlarıyla, yaşam biçimleriyle, sosyal ilişkileriyle bu bağlamda eee ben de e, Büyükşehir Belediyesi'nde kurmuş olduğumuz inanç masasını önemsiyorum ve bu kapsamda neler yapmalıyız? Nasıl bir şeffaflık ortamı sağlamalıyız? ki e, İstanbul'un hoşgörüsü daha da büyüsün. İstanbul'un hoşgörüsü sadece şehre ya da bu ülkeye değil yakın coğrafyaya da çok büyük katkılar sunmaya aday bir e, tariftir. Eee bu bakımdan e, bu bu dönem bu ve benzeri sorumluluklarımızı çok önemsiyorum. Hatta arkadaşlarıma bu kapsamda ee, i̇nşallah biz iktidar olmak istiyoruz. Millet ittifakı olarak ülkemizde İstanbul'da yaptığımız bu uygulamaların e, ülkemizden bütünündeki e, inanç noktasında bütün toplulukların e, ama din ama mezhep olarak tatmini yönünde neler yapabileceğimiz hususunda özenli çalışmalar talep ettim. Şu anda o konuda Arkadaşlarım çalışmalar içerisinde sizlerle de bir araya gelip toplantılar yapacaklar. Bir çalıştay ortamı sağlayacaklar. Bunları düşündüğümüz ve yaptığımız takdirde biz 21. yüzyılda dünyanın en önemli lider ülkelerinden birisi oluruz. Ve hem medeniyetlerin hem demokrasinin hem yaşamın beşiği olan bu topraklara da bu yakışır. Bu çağdaki sorumluluk ya da inşallah çağlar boyu sürsün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait insanlık var oldukça sürmesini arzu ettiğimiz devletimizin de bu unsurlarıyla daha da güçleneceğini bilen insanlarız. Ee, ve e, bu bağlamda desteğinize de ihtiyacımız var. Zor bir yıla girdik. Ne yazık ki bir deprem on binlerce canı bizden kopardı. Hepsine rahmet diliyorum. Eee farklı kökenlerden, farklı etnik kökenlerden, inançlardan insanlarımızı yitirdik. Birçok manevi yapıyı, alanı ne yazık ki kaybettik. Eee onların canlanması önümüzdeki birkaç yüzyılın şehirlerini tekrar inşa etme yönünde akılcı dayanışma içerisinde ve ortak akılla bir süreci yönetmemiz gerekiyor. Ama Hatay'dan Adıyaman'a, Diyarbakır'dan e, Kahramanmaraş'a varıncaya kadar her yönüyle düşünülmüş bir süreci tariflemek de istiyoruz ve bu bağlamda e, siz ve e, sizin gibi diğer inanç gruplarıyla da e, özenli masalar kurup çalışacağımızı belirtmek istiyorum. Bu vesileyle sabah birlikte olduğum e, çok e, saygıdeğer Genel Başkanımız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda sizlere selam, saygılarını getirdim. Ee, güzel hizmetlerle, e, güzel e, ortamlarla hem İstanbul'umuzda hem ülkemizde tekrar güzel bayramlarınızı kutlamak dileğiyle. Diyeyim. Bütün cemaatinize sevgilerim saygılarımızı iletiyoruz. Merhaba güzel adamlar. İyi misin? Ben oyuncak <gülüyor> istemiyorum, sarılmak evet. istiyorum. <gülüyor> o, o zaman kocaman Çocuklar bir. Bayılırım. Başkan baba. çocukları gelin. Çocukları. Hı hı. Gel. Gel. Gel. gel sen de gel. Gel sen de. Geçin. Ama o deminki poz güzeldi ya. Yani. Evet. <gülüyor> gel kusun. Gel gel bölümle gelsene. Hadi. Ha? O da daha arkadaş oluyor. Güzel. <gülüyor> Derslerimiz iyi mi? Aferin size. Görüşürüz. Evet. Evet.